Merhaba arkadaşlar 30 Ocak 2019 gökyüzü gündeminden bahsedeceğim bu videoda. Çarşamba günü bizi ne gibi enerjiler bekliyor? Merkür gününde olacağız her şeyden önce. Daha evvel astrolojide günler videomda bahsetmiştim. Çarşamba günü Merkür'ün günüdür. Dolayısıyla iletişimle ilgili işler için oldukça uygundur. Evet, Ay Yay Burcu'nda e, seyrine devam ediyor olacak arkadaşlar. E, ve e, güneşle e, güzel, olumlu açısı devam edecek. E, dolayısıyla otoritelerle... Hayat hedeflerimizle, ideallerimizle, isteklerimizle, patronlarımız, gelecek hayallerimizle alakalı konularda destekleniyor olacağız. Kendimizi daha iyi hissediyor olacağız. Ayın neptünle sabah saatlerinde biraz gergin bir açısı var. Zaman zaman duygularımız, maneviyatımızla alakalı bir takım sıkıntılar meydana gelebilir. Hayal kırıklıkları veya kafamızda bazı şeyleri idealleştirmek gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi çarşamba gününün diğer günlerden özel bir önemi ve anlamı var arkadaşlar. Biliyorsunuz güneş kova burcuna girdi. Geçtiğimiz hafta Merkür'de kova burcunda. Ve dolayısıyla e, gökyüzünde aslında oğlak enerjisinin e, hakimiyeti bir nebze olsun sona erdi ve e, kova enerjisine bizi e, aldı. Şimdi Çarşamba günü özellikle sabah saatlerinde sabah e, 5 civarında sabah 5 civarında güneş ve merkürün aynı derece aynı dakikada e, konumlandığını görüyoruz. Yani e, merkür güneşin kalbinde, diyor, kalbinde diyoruz arkadaşlar. Bu durumu biliyorsunuz daha evvel birkaç defa daha meydana gelmişti. Çok sık meydana gelen durumlar değil. E, tam kavuşum halindeler. Tam derece ve tam dakika 9 derecede e, konumlanmış durumdalar. Dolayısıyla Böyle durumlarda güneşle bütünleşen gezegenin fonksiyonları çok fazla önem arz eder ve gerçekten ilahi veya mucizevi anlardır diyebiliriz. Çarşamba gününün böyle bir kıymet ve önemi var. Özellikle kova burcunun temsil ettiği konular ve Merkür'ün temsil ettiği konular bir araya gelerek bunlarla alakalı Güzel girişimler, güzel istekler, güzel olumlamalar yaptığımız zaman aslında güzel faydalar ve geri dönüşler alabileceğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi Merkür'ün temsil ettiği konular neler arkadaşlar biliyorsunuz. Merkür iletişim şeklimizdir. Her türlü yazılı, sözlü, medya, basın, yayın, gazetecilik, eğitim, onun dışında sosyal medya, iletişim kanalıyla ile kurmuş olduğumuz her türlü e, durum, aslında Merkürle ilgili yazışmalar olsun, yazı yazmak olsun, e, mailleşme mailleşmemiz, WhatsApp yazışmalarımız aslında hem kişisel, hem işle alakalı hangi konuda olursa olsun karşı tarafta biriyle e, bir bağ, bir eee İlişki içerisine giriyorsak bu bir iletişim şeklidir netice itibariyle ve dolayısıyla Merkür'ün konusuna girmektedir. Aynı zamanda e, erkek kardeşlerimizi kardeşlerimize de temsil eder Merkür. Aynı zamanda ilk öğrenim e, ve e, eğitim hayatımızla alakalı bir takım bilgiler de verir bizlere. Şimdi Merkür güneşin kalbindeyken. Ne demek istiyoruz? Aslında bu saatlerde, özellikle sabah saatlerinde ancak yine de tüm gün boyunca aynı derecede olacağı için Çarşamba günü özel ve önemli farklı bir gün arkadaşlar. Merkür güneşin kalbinde olduğu zaman Merkürle alakalı işlerimiz başlangıçlarımız, planlarımız, hedeflerimiz varsa bunu başlatmak için gerçekten bu saatleri tercih edebiliriz. Başlatma imkanımız yoksa belki bir hayalimiz vardır, belki imkansız gördüğümüz bir durum vardır, belki bir sıkıntımız vardır. Bunlarla alakalı özellikle gerçekten olumlama yapmak, meditasyon yapmak, dua etmek, bunlarla ilgili bir takım taleplerde, isteklerde Bulunmak, hayal kurmak için özellikle bunların hayalini kurmamız, bunlarla alakalı kendimize güzel motivasyonlar bulmamız, bunun hayallerin gerçekleşmesiyle alakalı düşüncelere dalmamız için oldukça güzel zamanlardır. Mutlaka eğer imkanınız varsa özellikle bu sabah saatleri, e, mutlaka değerlendirilsin, dua edebilirsiniz, isteklerinizi e, bir kağıda yazabilirsiniz, hayal kurabilirsiniz, hayalinizi sanki gerçekleşmiş gibi düşünüp e, mutlu olabilirsiniz. Bunların gerçekleşmesi için gerçekten ilahi olarak, kadersel olarak destekleneceğiniz bir e, gökyüzü olayıdır. Dolayısıyla bunlarla alakalı e, güzel e, olumlamalar yapabilirsiniz. Güzel isteklerde bulunabilirsiniz. Tam aksi yönde olumsuz veya kötü düşüncelere kapılırsanız bunlar da çok etkilidir arkadaşlar. Çünkü bu tarz gökyüzü olaylarında esasında biz ne istiyorsak ona çekiliriz. Daha doğrusu çekim yasasının çok kuvvetli çalıştığı durumlardır. Bu nedenle bu çekim yasasını lehimize çevirmek açısından... Güzel şeyler düşünmeliyiz, güzel hayaller kurmalıyız. Hedeflerimiz için, hayallerimiz için güzel planlamalar yapmalıyız. Tabii ki anında her şey olumlu bir şekilde gerçekleşecek diye bir şey yok ama bu zaman dilimini değerlendirmemiz Bizim açımızdan faydalı olur. Çünkü sık sık e, karşılaştığımız bir durum değildir. E, senede birkaç defa karşılaşılan durumlardır. Dolayısıyla özellikle iletişimle alakalı, eğitimle alakalı halledemediğimiz sorunlarımız vardır. Belki e, iletişimle alakalı bir işle iştigal ediyoruzdur. Veya kovanın temsil ettiği teknoloji, astroloji, astronomi, ileri düzey e, her türlü teknik alet Edevat, bunlarla alakalı e, isteklerimiz vardır. Bunları da mutlaka e, dua ile meditasyonla, olumlamayla, e, ruhani bedenimizle esasında temasa geçerek e, talep etmeliyiz, istemeliyiz. Ve e, neticesinde güzel ve olumlu durumlarla karşılaşmayı e, aslında Kendimiz içsel olarak kabul etmeliyiz arkadaşlar. Evet bu özel bir durum. Dediğim gibi kova burcunun 9 derecesinde meydana gelecek olan bir yerleşim. Ve dakikaları da sabah saatlerinde aynı olacak. Ama yine de derecesi tüm gün boyunca etkili olacak. Dolayısıyla tüm gün boyuncadan bunları yapabiliriz. Kafamıza asla kötü bir düşünce getirmeyelim. Olumlu düşünelim, olumlu niye sedelim ve başımıza her ne gelirse gelsin günün getirmiş olduğu streslerden, sıkıntılardan bu düşünceyle arınalım arkadaşlar ve çekim yasasını nasıl işlediğini önümüzdeki süreçlerde görelim demek istiyorum. Evet. Saati biraz ilerlettiğimiz zaman saat 9-10 civarında Ay'ın aynı zamanda Merkürle güzel bir açısını görüyoruz. Bu da zaten en başta söylediğim gibi Çarşamba günü hem Merkürün günüdür hem Güneş ile Merkürün çok güzel bir kavuşum açısı bulunmakta hem de Ay'ın Merkürle güzel bir açısı var. Yani Merkür yani konularda gerçekten Çarşamba günü özellikle destekleniyor olacağız. Özel, e, i̇letişim kurmakta zorlandığımız biri varsa e, iletişime geçmek için. Veya bir projeyle alakalı imzalar atmak için iş arkadaşlarımızla veya aile büyüklerimizle özellikle kardeşlerle alakalı meseleleri oturup konuşabilmek, paylaşabilmek derdini izah edebilmek, karşıdakini anlayabilmek adına gerçekten çarşamba günü oldukça verimli bir gün olacak arkadaşlar. Her türlü iletişim işlerini bugüne kanalize edebilirsiniz. İletişim kurmak istediğiniz ancak cesaret edemediğiniz veyahut bir yazışmanız vardır. Bir imzanız, bir kontratınız vardır. Bunları erteliyorsunuzdur. Bunları hayata geçirmek adına mutlaka bu çarşamba gününü bu özel günü değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Zaten yine Ayın da aynı zamanda açılarına baktığımız zaman Merkür'le ve Güneş'le çok güzel açılarının meydana geldiğini görüyoruz. Ayın da bu ikiliye güzel bir şekilde eşlik ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Öğleden sonra ayın Mars'la güzel bir açısı yine meydana geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, hareket ve aksiyon almak adına yeni girişimler başlatmak adına e, adım atmak istediğimiz her ne konu varsa spora başlamak olur. Bir projeye başlamak olur. Yani burada önemli olan bir şekilde bir girişim başlatmak ve bir adım atmaktır. Özellikle Mars'ın temsil ettiği konular nelerdir biliyorsunuz. Aksiyon içeren şeyler, savaş... Savaşlar, e, patlamalar, kavgalar, e, sportif faaliyetler yani esasında adrenalin yüksek olduğu her türlü faaliyeti kapsar ama yine de her girişim için bir iş girişimi de olsa bir e, Evlilik girişimi bile olsa yine Mars'ın enerjisine ve motivasyonuna bizlerin ihtiyacı vardır. Dolayısıyla öğleden sonra aksiyon olmak, harekete geçmek, adım atmak ve hızlı şekilde yol almak, hemen karar vermek adına güzel ve verimli saatler arkadaşlar. Günü kapatırken Ay ile Neptün arasındaki gerilimli açı biraz daha keskinleşiyor olacak. Dolayısıyla özellikle gece geç saatlerde, akşam saatlerinde... Çok fazla e, bazı konuları büyütmemeye, çok fazla kafamızda kurmamaya, çok fazla hayallere dalıp idealize etmemeye dikkat edersek faydalı olur. E, videonun başında söylediğim Merkürün Güneş'in kalbinde bulunduğu pozisyon e, zaten e, bizim e, akşam saatlerine kadar özellikle etkili olan ama en yoğun etkisinin e, daha gün doğmadan sabah saatlerinde olduğu saat dilimleri. Dolayısıyla e, Esasında iletişim için her türlü girişim ve başlangıç için ayın Neptünle yapmış olduğu gerilimle açığı hesaba katmazsak güzel ve verimli bir gün. Özellikle çarşamba gününü bu vesileyle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım güzel dilekleriniz gerçekleşir ve hepimiz için, hepiniz için güzel Yeni yolculuklar başlar. Bu zaman dilimlerini, bu özel zaman dilimlerini değerlendirebiliriz. Ve bizim hayrımıza işler. Evet günlük yorumlar bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Diğer videolarda görüşmek üzere ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sevgiler.